Pardon, kestane satan yer nerede acaba? Burada kestane. Yok, buradan almayacağım. Başka yok mu? Bu mi? Yok. Var mı başka bir yerde? Tamam.